Evet, Selçuklular. Anadolu onlarca uygarlığa, medeniyete ev sahipliği yapmış. Ama bizim şu andaki konumuz Selçuklu, Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti. Evet, önemli bir yer bu. Üç medeniyet için, üç devlet için. Anadolu Selçuklu döneminde Ankara bölgesinde özel olarak yapılmış ve belki de bir başka benzeri olmayan önemli bir yer. Kümbetin türbenin önündeyiz. Polatlı belediyemiz rehberlik yaptı. Arkeolog Fatih Bey. Ankara ilinin Polatlı ilçesinin 15 kilometre kadar kuzeydoğusunda yer alan Hacı Tuğrul köyünün yaklaşık 5 kilometre kuzeyinde yer alan Çile Dağı eteklerinde Hacı Tuğrul dergahı ve türbesinin hemen yakınındayız. Ee, miladi olarak 1390'lı yıllarda Selçukluların bitip Osmanlıların başladığı, Anadolu'nun bu bölgesinde başladığı bir sürece denk gelen bir türbe. Ee, Anadolu Selçuklularının ve Osmanlı'nın geçiş sürecindeki bütün mimari özelliklerini taşıyan bir türbe efendim. Hacı Toğrul adında bir zat için Bektaşi Tarikatı'nın öne, önde gelen liderlerinden olan bir zat için yapılmış yaptırılmış Selçuklu ve Osmanlı dönemi mimarı özelliklerini taşıyan bir türbe. Ahşap kapısından kaynaklarda çok bahsedilir. İşte hemen giriş kapısının üzerindeki türbenin Kitabesinden bahsedilir. Kitabesi günümüze kadar ulaşmış ama maalesef Ahşap Kapısı son yıllarda definecilerin tahribatına uğrayarak günümüze kadar ulaşmamış. 2010 ve 2011 yıllarında Vakıflar Genel Müdürlüğü'nce geniş kapsamlı bir restorasyon alınarak günümüzdeki halini aldı. Önündeki revakı komple yıkılmıştı. Revak restorasyonda yapılarak günümüzdeki bu halini aldı. Özel bir bölge Çile Dağı, tasavvuf filminde bahsedilen Çile Dağı bu Çile Dağı. Anadolu'nun her tarafında olan Çile Dağları'ndan bir tanesi de yine burada var. Arka tarafımızda gördüğümüz dağ geniş bir topografya. Batısı ta Polatlı'nın yaklaşık 15-20 km kuzey batısına çıkar. Doğusuz ise hemen Sincan, Yenikent bölgesine Ankara önlerine kadar giden bir dağ silsilesi. Bu dağın kuzeyinde, güneyinde, doğusunda ve batısında her tarafında dergahlar var efendim. Kolonizatör dervişler diyorlar Anadolu'da bunlara. Anadolu'nun fethiyle beraber bu kolonizatör dervişler bu dağların bu önemli yol kaynaklarının her tarafına. Özellikle bu bölge bir yol güzergahı olduğu için geçmişten günümüze kadar Ulu İstanbul Güzergahı Selçuklu ve Osmanlı döneminde geçen Ulu İstanbul Güzergahı bu hattan geçiyor. Ve bu hat üzerinde dergahlarını kurarak yoldan geçen e, Türklerin işini kolaylaştırmak için uğraşmışlar. Aynı zamanda da önemli bir görevleri buradaki yerleşik halkı Türkleştirmek ve Müslümanlaştırmak. E, iskana öncülük eden dervişler bunlar. işte Batı yakasında Karacı Ahmet, e, Kuzey Yamacında Kara Ahmet, e, Güneyinde Hacı Toğrul, işte hemen Yağmur Baba, hemen yine ıı, doğu kısmında Fatma Bacı, Bacıyan-ı Rum işte ahilik teşkilatının e, dünya üzerindeki ilk kadın teşkilatının kurulduğu bölge efendim bu bölge yine. bacıyan Rum kazasıyla beraber bu, bu bölgede dünyadaki ilk kadın teşkilatı kurulmuş ve Kadın o zamana kadar hiç görmediği bir değeri görmüş dünya üzerinde. Ee, kadın erinin hemen yanı başında ticaretin içerisine de katılmış, ekonomik hayatı da katılmış, ekonomik faaliyetlerin içerisinde de bulunarak erkekle beraber aynı görevi görmüş e, ve bütün dünyaya örnek olmuş e, bir coğrafya efendim burası. Bunlardan bir tanesi de hemen yanı başında bulunduğumuz Hacı Doğrul Dergahı. Peki burada mezarlıklar görüyoruz, bir evet. vadi var. Evet. Burada bir yerleşim de söz Tabii konusu ki. değil mi efendim? Tabii ki. Belki bir dergah, bir kervansaray, Tabii ne ki. bileyim mezarlıkları burada görüyoruz, su yolları ve Ulu yol, İpek yolu veya ticaret yolu buradan mı geçiyor? Aynen buradan. Ee, İpek yolunun bir kısmı bu, bu noktadan geçiyor. Bu Ulu yol, İstanbul güzergahı dediğim yol zaten bu bölgeden geçiyor. Günümüzde de aynı yol. e 90 E200 karayolu adıyla Ankara'dan İzmir'e kadar giden, Ankara'dan yine... Eskişehir üzerinden, Bilecik, Sakarya hattı üzerinden, İstanbul'a giden yol aynı aynı mevcudiyetiyle burada durmakta. Ondan daha öncesinde Galatlar döneminde, daha öncesinde Firikler döneminde bu yol buradan geçiyor. Pes, mi? Pes Kral yolu hemen Gordion'un yanı başında görebilmemiz mümkün. Bölge önemli bir geçiş güzergahı ve bu dergahlarda onun için bu bölgede. Peki şu an bu bölgenin genel sorumluluğu Vakıflar Genel Müdürlüğü, Kültür Bakanlığı yani. ama Ankara Büyükşehir Belediye'miz bir Tabii anlamda ki. değil mi? Tabii ki. Mezarlar böyle şöyle geldiğimizde bu defineciler maalesef evet. vicdansızlık yapıyor. Çok önemli bir Selçuklu mezarlığı. Buradan kemikler de çıkıyor değil mi efendim? Tabii ki. Maalesef ve defineciler mücadele etmeliyiz onlarla. Ve her hiçbir, taraf hiçbir Müslüman mezarlığında define olmaz, değil mi? Tabii, Para olmaz. Tabii ki. Onu tabii. bir açıklayın da, yani şöyle defineciler boşuna <gülüyor> uğraşmasınlar, yani. Efendim, Anadolu'daki e, Türklerin tamamı Müslüman Türkler. Ee, geldikleri tarihte de Müslümandılar. Buradaki yaşadıkları dönemde de Müslüman olarak yaşadılar ve dolayısıyla e, bizim inancımıza göre mezarın içerisine kefenden başka hiçbir şey kişi öldüğünde kefeniyle defnediliyor sadece. Dolayısıyla bu mezarların içerisinde bir şeyler aramak, e, ecdadımızı buralarda gelip rahatsız etmek saçmalıktan ibaret. Daha öteye geçmiyor. Dolayısıyla burası da definecilerden e, yeterince e, mağdur olmuş bir belge. Her tarafı delik deşik. Sürekli kazıyorlar ve kazmaya da devam ediyorlar. Buranın bir Müslüman yerleşmesi, yerleşkesi olduğunu bildikleri halde halen kazmaya devam ediyorlar. Ee, bunlar için ne yapabiliriz? Ee, yani yapabileceklerimiz de aslında çok sınırlı ama yapmamız gereken en önemli, önemli şey halkımızın eğitimi efendim. Evet buradan Mansur Yavaş Beyefendi'ye seslenmek istiyoruz. Bölge sizin sorumluluğunuzla değerli Büyükşehir Başkanım. İşte önemli bir Selçuklu Mezarlığı burası. En azından burayı çevirerek gelecek kuşaklara aktarın diyoruz. Mezarlar, türbeler, mezar taşları, medeniyetimizin manevi tapu senedidir. Evet, bulunduğumuz bölge Ankara Polatlı yakınlarında, Hacı Tuğrul köyü mahallesi. 25 kilometre mesafede ve Çile Dağları'nın eteğinde Bacı köyünün yanı başında yapılan araştırmalarda Baceyan'ın Rum yani Vahi Bacılarının kurduğu köyler ama bu türbe Turul Bey türbesi kayıtlarda sadece 1139 1140 tarihini ifade ediyor. Yani 1071 Malazgirt fethinden 60 sene sonra buraya geliniyor. Malazgirt bölgesinden Ankara'ya Anadolu Selçuklu devletinin oluşturulduğu bölgeler ve her köy Anadolu Selçuklu ile çok yakın ilişkisi var ama Turul Bey Türbesi çok önemli zira İran'ın Reykent kenti Tarın yakınlarındaki İran Reykent'i Selçuklu'ya başkentlik yapmıştı Büyük Selçuklu'ya ve Turul Bey kümbeti var orada orada da araştırma yaptık Turul Bey kümbeti 1071 Malazgirt Meydan Muharebesi Sultan Alparslan Ankara yakınlarındaki Hacı Bayram, Ankara yakınlarındaki Polatlı, Ertuğrul, Polatlı, Tuğrul Bey, Hacı Tuğrul Bey köyü yakınlarındaki bu dağ eteklerinde, Çile Dağ eteklerinde bir türbe ve mezar Ve birçok mezar var burada. Gördüğümüz bu bölge tamamen bir mezarlık, Selçuklu Mezarlığı. Taşları görüyoruz dağın eteğinde. Çok sayıda mezarın olduğunu görüyoruz. Geniş bir alan ve bu türbe yakına kadar harabe haldeydi. Yetkililer, Vakıflar Genel Müdürlüğü burayı restore ederek etrafını çevirmiş yetkililere buradan teşekkür ediyoruz. Ama biz çağrı da Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin ilgili ve yetkililerine buradan sesleniyoruz. Gördüğümüz bu mezarlık buralar mutlaka koruma altına alınmalı, araştırmalar yapılmalı ve bu Selçuklu mezarlığı gelecek kuşaklara aktarılmalı. Ve ben inanıyorum Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş Bey buralardan haberi ve bilgisi olsa burayı mutlaka çevirip gelecek kuşaklara aktartır, aktarır. Ve biz Ankara'daki Selçuklu ile ilgili araştırmamıza Turul Bey Köyü'nde devam ediyoruz. İşte böyle bir ıssız ve sessiz türbe. Buradan isimleri unutulmuş, nesilleri kesilmiş, aziz ecdadı ve mezarlıklarda metfun, hükümmette metfun dedeleri, ataları unutmayalım hayırla yad edelim onların ruhu için Allah rızası için El Fatiha